Mayıs ayıydı. Ee, belki 20'si civarıydı. Ondan sonra e, akşam e, ezan okundu. Herkes İtlam'da namaza başladı. Bir anda deprem yaşandı. Yani ben o anda evdeydim. Evde salondan kapıya e, çıkamadık. Yani bir de baba, anneannemiz vardı. Onu da çıkartmaya çalıştık. Biz kapıya çıktığımızda zaten deprem durmuştu. Yani ama Çıktığımızda tamamen her taraf tozlumandı çünkü karşımızdaki ev, arkamızdaki ev yıkılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam, Bingöl'ün merkez nüfusu yani ilçelerle birlikte değil de 17.000 civarında bir merkez nüfusu vardı. İlin tamamen nüfusunun şu anda emin değilim hatırlamıyorum. 700 e yakın insan vefat etmişti o depremde. Ciddi yıkıcı bir depremdi, 7 noktalı bir depremdi. E, tabii e, işte deprem oluyor ondan sonra... Ee, bütün binalar boşaltıyorsa gidecek yer e, arkasında güzel de bir yağmur yağdı. Şimdi doğrusu tozlu dumanı bizi şey yatıştırdı. Ee, gece sabaha kadar kimsenin yatmış hali sonra da biz çocuktuk. Sabah çıktığımızda e, benim yaşadığımda bir arkadaşla böyle bin gölün bütün her tarafında hemen hemen dolaştık. Küçük bir şehirdi zaten. Ee, yani binalar da yıkılmış, o da çarpmış, lojmanlar vardı, asker lojmanlar. Birisi yıkılmış, onu çarpmış. Öteki sonra 5 tane binanın böyle yay gördük. Hastaneye gittik, hastanenin kolonları kırılmış, bana şey olmuş, ve kat kat olmuş ve aşağıdaki şeyler, makineler şey kaldırıyordu, tablolar kaldırıyordu, arasını sirkeliyordu, Ne düşer orada. Yani orada can vefat edenler de vardı tabii. Zor bir süreçti. Işte.